Boç burcu erkeği, mükemmeliyetçi, titiz, takıntılı bir karaktere sahiptir. Bu burcu taşımak büyük bir sabır gerektirir. Zamanla güvenir, güvenmek için kendince testler yapar, süzer. Eğlenceli ve işten tavırlarıyla sizi etkileyebilir. Hemen onun rüzgarına kapılırsınız. Zor güvense de karşısındaki insana isterse kısa zamanda güven aşılayabilir. İlişkiye yeni başladığınızda o size gelir. ilk adımı atabilir fakat sanki siz ilk adımı atmışsınız gibi hissedersiniz. Çünkü onun güvensizliğini gördükçe ona kendinizi kanıtlama çabasına girersiniz. Sürekli açıklama yapma hissine kapılırsınız. Ayrıca ailevi değerlere ayrı bir değer verir. Duygularını asla belli etmez. Bunu bir zayıflık olarak nitelendirir ve bu yüzden sizi gerçekten hayatına almadan asla size açılmazlar. Oğlak burcu kadını ise koç erkeğinin ketim duruşunun aksine daha naif ve duygusal bir duruşu vardır. Zarafetin diğer adı oğlak kadını için söylenebilir. Mantıklı olarak tanınsalar da duyguları devreye girdiğinde kalplerinin sesini dinlerler. Daima hayata umut dolu ve pozitif bakarlar. Balık burcundan sonra en hayacı kadın profili oğlak burcunda diyebiliriz. Özverili ve yetenekli bir burçtur. Şahane yemekler ve sıra dışı tarifler bu burcun karakterinde olan kadınlardan ortaya çıkar. Kırılgan ve narin bir yapıya sahiptir. Bir taraf sert bir kapıya bürünmüş, bir taraf ise tamamen duygusal fakat sert durmaya çalışır. Bu iki karakter zıt gibi görünse de ortak yönleri temelde vardır. Koç erkeği görüntüsünün aksine hanım hanımcık, narin, kibar bir partner isterken oğlak kadını ise kırılgan fakat koruyucu, güçlü ve ağırbaşlı bir partner ister. Dışarıdan bakıldığında anlaşmazlık görünse dahi özünde birbirlerini isterler. Bu yüzden aşk uyumları olumlu ve çok üst düzey seviyeye yaklaşabilir. Dünyanın en çalışkan iki burcudur. Her iki burçta iş hayatında oldukça başarılı, Yükselmek isteyen, çok çalışan ve hırslı burçlardır. İkisi de çalışmayı çok sevdiği için ilişkiyi kenara bırakıp işlerine yönelirlerse bu ilişki çıkmaza girebilir ve bitme aşamasına gelebilir. Fakat aralarındaki inanılmaz çekim gücü sayesinde gereken zamanı birbirlerine verip ayrılırlarsa iyi bir çift olurlar. Oğlak burcu kadını kendini bir duvarla çevirir. Bu duvarları yüzünden başlangıçta onu gören herkes soğuk ve kibirli bir insan olduğunu bilir ya da öyle zanneder. Ama onun bu duvarları diğer insanlar için çekici olur. Oğlak kadınının bu karakteri koç erkeğini çeken tarafı olur. Koç erkeği sadakati ve güven duygusunu karşısındaki kadına verebilirse, hissettirebilirse oğlak kadını onu dünyanın en mutlu insanı yapabilir. Burada koç erkeğine çok iş düşmektedir. İnatçı bir buç olan oğlak kadınıyla bazı bazen anlaşmakta sıkıntı çekebilir. Fakat aşık bir kadın Burçlar dünyasının en sadık burcuna da hemen dönüşebilir. Tabi tırnaklarını çıkarmak, inatlaşmak zorunda kalmadığı zamanlarda. Bu iki ve ikili benzer karakterlere sahiptirler ve aşık olduklarında deli gibi birbirlerini severler. Zor güvenen oğlak kadını eğer severse asla erkeğinden vazgeçmez. Elinden geleni yapar. Fakat aynı şey koç erkeği için söylenemez. Onun için geçerli değildir. Koş yapısı gereği asla duygularını dile getirmez. Ya belli etmeye çalışır ya da sizin onu anlamanızı bekler. Onlar için sevgiyi göstermek yerine söylemek daha kolaydır. Pardon arkadaşlar. Onlar için sevgiyi göstermek söylemekten daha kolaydır. Yani sevgiyi göstermez. Söylemek için de çaba sarf etmezler. Göstermeye daha çok çaba sarf ederler. Nadiren sevgisini söylerler. Ayrıca her iki burcun birlikteliğinde kıskançlık sorun olur. Oğlak kadını daima ilgi ve alaka bekler. Her an konuşmak, bir şeyler paylaşmak ister. Duygusallığını gizlemez fakat koç erkeği çok sık yazışmaktan, her an beraber olmaktan hoşlanmaz. Özgürlüğüne düşkündür. Size arayıp sormaması sevmediği anlamına da gelmez. Bu onların karakterlerinde vardır. İlgi bekleyen oğlak kadını umduğunu bulamayınca tartışmalar kaçınılmaz olur. Koç erkeğinin tutkulu, tutkulu ve heyecan dolu yapısının aksine oğlak kadının soğukkanlı, sakin ve ciddi karakterlidir. Bir erkeğin oğlak kadını kendi rayından çıkarması oldukça zor olur. Ancak koç erkeği ilgisizlikten sıkılıp başka tutkular aramaya çıkabilecek bir burç olduğundan oğlak kadınlarının bu konuda dikkatli olması gerekir. Oğlak kadınının göstereceği çok az bir ilgi bile koç erkeği yanında tutmasına yeterlidir. Oğlak kadını evlilik hayatı içinde oldukça sadıktır. Evliliğin gerektirdiği tüm yüklerin altından kalkabilecek bir karaktere ve potansiyele sahiptir. Ancak koç devamlı heyecan içinde olmak istediklerinden evliliğin koç erkeğini bunaltma ihtimali olabilir. Oğlak kadını sadakatlidir ve koç erkeğinden de aynı sadakati bekler. Koç hayatında enerjik ve atılgan olduğundan oğlak kadını ona uyum sağlamakta zorlanabilir. Ancak bu asla olmaz anlamına gelmez. Çünkü, çünkü koç erkeğine ayak uydurabilen bir oğlak kadını hayattan oldukça zevk kalır. Hayatı daha çok yaşayacak ve koç erkeğinin bilinmeyen birçok farklı yönüyle karşılaşacaktır. Evlilik içerisinde hem uysal hem de sadık olan oğlak kadını hesaplayıcıdır, tutarlıdır. Hareketlerini devamlı bir mantık üzerine oturtur. Bu nedenle tüm ev işlerinin kariyer hayatın üstesinden kolayca gelir. Koç erkeği ise oğlak kadını ile olan evlilik ilişkisinde heyecan, tutku ve aşkı yeniden getirebilir. Evlilik yaşamını bambaşka bir boyuta taşıyarak oğlak kadınının ciddiyetini ve soğukluğunu yenmesine yardımcı olabilir. Bütün bunlar için oğlak kadını ve erkeğinin, koç erkeğinin evlilikte en başta birbirlerine güvenmeleri gerekir. Hem oğlak kadını hem de koç burcu erkeği azimli olmaları dolayısıyla evlilik ilişkisi içerisinde olumsuz bir durumda pes etmezler. İki burç herhangi bir sorun olduğunda bu sorunu halletmek için oturup konuşmayı tercih ederler. Koç burcunu tükenmek bilmeyen enerjisi adeta oğlak burcu kadına güç sağlar. Karamsar kişiliği ile ortada hiçbir sorun yokken karalara bağlayan oğlak kadını mutlu etmek koç erkeği için oldukça kolay olur. Evlilik ilişkisi içerisinde koç erkeğinin oğlak kadının yanında olduğunu ve ona saygı duyduğuna göstermesi kötüye giden ilişkinin bile yönünü değiştirir. Oğlak kadını evlilik ilişkisi içerisinde güvene çok dikkat eder. Koç erkeğinin heyecanlı ve tutkulu yapısı göz önüne alındığı da bu durumun bir takım sıkıntılar doğurabileceği ilk bakışta düşünülse de oğlak kadının bir kere güvenini kazanmış olan koç erkeği sadakatini kanıtlamıştır. Koç erkeği mükemmeliyetçi yapısıyla oğlak kadının işlerine müdahale etmek ister. Her şeyin daha güzel olmasını üzerinde durur ve her zaman titiz davranır. Koç erkeğinin bu yanları oğlak kadını ara sıra öfkelendirse de evlilik ilişkileri açısından oldukça faydalıdır. Koç erkeği sert kabuğun içinde yaşar. Onun oğlak burcu gibi kalın duvarları yoktur. Karun duvarlar arkasından yaşamak ve insanlara karşı mesafeli olmak koç burcu erkeğinden oldukça uzak bir kavramdır. Koç devamlı hayatın içinde olmak ister ancak bunlar için sert ve kırıdan olmayan bir kabuğa ihtiyacı vardır. Koç erkekleri duygularını kolayca paylaşabilirler ancak onları ketum kullanan özel duygulardır arkadaşlar. Koç burcu erkeği ve boğa burcu kadını uyumu nasıldır? Koç burcu erkekleri fiziksel olarak oldukça dikkat çekerler. Kendilerini çok güzel anlatırlar.